Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan biri olmaz. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vermiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kimdir o Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini,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 siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan size Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir, size yaraşan O'dur.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 Ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, Biz onu yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereğe gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Ey inananlar!